Merhabalar. 1 Eylül 2022 14:50 sularında meydana gelecek olan Mars-Jüpiter seksil açısından bahsedeceğim. Bu videoda e, özellikle bu zorlayıcı süreçlerin arasında bizi zorlayan bir Başak yayın ayının sonrasında ve biraz karışık bir balık dolunayının öncesinde e, böyle güzel tarihleri de e, sizlere hatırlatmak istiyorum açıkçası. E, umarım faydalı olur. Kısaca burçları neler bekleyecek bu etkileşimde bunları da aktaracağım ama tabii ki her birimiz aynı oranda aynı etkileri almayacağız. Çünkü dereceler burada önemli. Doğum haritasına hakim olan arkadaşlar biraz sonra belirteceğim dereceleri kendi haritalarına uyarlayabilirlerse bundan daha yoğun bir şekilde tesir alacaklarını gözlemleyebilirler. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Jüpiter koç burcuna geçti balık burcundan çıkarak. Ve özellikle Jüpiter'in Koç Burcu transitinin daha çok şansımızı e, aslında belli bir efor sonucunda elde edebileceğimiz şekilde e, dizayn edilmiş bir form olduğunu ifade ettik. Yani Jüpiter balıktaki gibi biraz daha sezgisel, biraz daha manevi enerjide ve ruhsal farkındalıkla kalan bir durum değil. Artık bu enerjileri, bu özümsediğimiz konuları aksiyon olarak, eylemselliğe geçerek hayatımıza e, yansıtmaya başladığımız bir süreç olacağını, ve bunun için gerekli aksiyon alamazsak bir takım fırsatları kaçırabileceğimizi de eklemiştik. Eğer bulursam yukarıya Jüpiter'in koç burcu transisi ile ilgili çekmiş olduğum videoyu da eklerim arkadaşlar. Tabi süreç bu şekildeyken hangi alanlarda ne gibi fırsatlar var veya Jüpiter'in sert açılarında abartıya kaçma eğilimimiz var mı? Bunlarla alakalı da sorular oluşmakta özellikle 1 Eylül tarihinde meydana gelecek bu etkileşim harekete geçmek için, aksiyon almak için oldukça önemli bir tarih olacaktır. Tabi hali hazırda Merkür Retrosu'nun gölgeli günlerine geliyoruz. 10 Eylül tarihinde Merkür Retrosu başlayacak biliyorsunuz. Çok yoğun bir şekilde etkisini hissetmesek de. Yine de Eylül ayı itibariyle Merkür Retrosu etkisi altında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 10 Eylül tarihinde balık dolunayımız var. Bunun videosunu çok erkenden çektim. Oldukça dikkatimi çektiği için. İzlemeyenler varsa mutlaka bir önceki videodan izlesinler. Tabi satır aralarında da bu önemli günleri sizlere aktarmaya devam ediyor olacağım. Şimdi 1 Eylül tarihinde meydana gelecek olan bu açı 60 derecelik bir açı olacak. Ee, özellikle 60 derecelik açıları anlamamız çok kolay olmayabiliyor. E, kullanabilmemiz, çalıştırabilmemiz çok kolay olmayabiliyor. Hafif bir açı. Yani ufaktan bir sinyal veriyor bize ama bizim onun peşine düşmemiz gerekiyor yani bizim o açının, o etkinin peşine düşmemiz gerekiyor onun değerini anlayabilmemiz için üçgen açılar kadar çok daha kendini gösteren çok destekleyici açılar değildir. Ancak yine de olumlu potansiyeller barındırır ve azıcık bir çabayla, azıcık bir hareketle böyle bir Ufak bir etkiyle aslında çalıştırabileceğimiz açılarda. Dolayısıyla 60'lık açılar bizlere bir şey sunmaz. Aslında birçok açı bizlere bir şey sunmaz arkadaşlar. Bizim karşımıza çıkan durumlarda gösterdiğimiz reaksiyonlar önemlidir. Özellikle haritanızda Mars'larınıza, Merkür'lerinize bakın lütfen. Nasıl aksiyon aldığımızı, nasıl düşündüğümüzü gösterirler, nasıl hareket ettiğimizi gösterirler. Yani gökyüzünde oluşan pozitif bir açıyı değerlendirip değerlendirmemek tamamen bu etkiye bağlıdır. Buradaki 60 derecelik açı için ise biraz daha çaba, biraz daha emek gerekir. Bir şeyin farkına varıp, burada olumlu bir sinyal, olumlu bir mesajın farkına varıp, bir adım atmak gerekir esasında. Ee, bu süreçte de eğer karşımıza bu tarz ufak pozitif etkileşimler çıkıyorsa bizim de bir adımla ona yaklaşmamız yerinde olacaktır. Böylelikle o şanslı etki enerji hayatımıza davet etmiş oluruz. Biliyorsunuz 20 Ağustos tarihinde Mars ikizler burcuna geçti ve Boğa burcundan çıkarak aslında biraz daha hareketlilik, biraz daha aksiyon enerjimizi artırmaya başladı ki keza zaten Jüpiter'de Balık burcundan çıkıp Koç burcuna geçerek e, buradaki ateş ve hava dengesini koruyarak daha hareketli, daha sosyal, daha girişken, daha dışa dönük olmamızı sağladı. Hava ve ateş grupları daha dışa dönüktür. Toprak ve su gruplarına göre. Dolayısıyla burada bizim dışarıda inisiyatif alarak kendimizi göstermemiz, harekete geçmemiz gerekiyor olacak bu açıdan bakıldığı zaman. Mars ve Jüpiter arasındaki 8 yıl açı özellikle iyimsel bir takım gelişmelerin, iyimsel bir takım adımların atılabileceğini gösteriyor. Burada gençlerle, çocuklarla alakalı konular gündeme gelebilir. Onlarla alakalı pozitif gelişmeler söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra hedefi saptamada, hedefimize doğru ilerlemede, hedefimize doğru önemli ve cesur adımlar atmada yine değerlendirebileceğimiz bir açı. Maddi konularda şans yakalama, bir takım fırsatların ayağımıza kadar gelmesi veya bizim bir adım atmamızla, bizim bir teklifi değerlendirmemizle karşımıza açılacak olan kapılar yine aktif olacaktır. Tabi tüm bunlar aynı zamanda fiziksel enerjiyi ve eforu da gösterirler. Gerektiğinde çok iyi bir şekilde odaklanmak, bütün enerjiyi bir yöne kanalize etmekte. Bu etkili çalışacaktır. Burada Mars'ın ikizler burcundaki enerjisi özellikle bizi yeni şeyleri öğrenmek, yeni konuları araştırmak, merak duygumuz, yenilik tatma heyecanımızla Perçinlerken Jüpiter'in burcundaki enerjisi de şansın için bir adım at, harekete geç e, mottosunu vermekte. Dolayısıyla burada üzerine düşündüğümüz, akıl yürüttüğümüz, peşine düştüğümüz konularla alakalı olarak bir adım atmak, bir fırsat yakalamak adına tünelin ucundan bir ışık gözükecektir birçok haritada. Özellikle e, burada ateş ve su gruplarının 5 ila 10 derecesi arasında gezegen dizilimleri bulunanlar bu etkiyi çok daha yoğun bir şekilde deneyimleyeceklerdir. Evet, kısaca Mars ve Jüpiter arasındaki etkileşim bu şekildeydi. Ben şimdi çok kısaca yükselen burçlara göre yorumumu paylaşmaya çalışacağım hemen. Koç burçları bu süreçte özellikle çok sürpriz haberler alabilirler. Güzel anlaşmalar, görüşmeler, eğitimler... Veya birden akıllarına gelen bir konu, bir ilham e, durumu söz konusu olabilir ve hızlı hareket etmenin özellikle koç burçları için daha etkin bir şekilde çalışacağı bir süreç olacaktır. Boğa burçları açısından baktığımız zaman 12. ve 2. ev vaksında özellikle geçmişte kaybedilen bir takım konuları telafi edebilmek adına bir fırsat yakalanacaktır. Bir şey kaybettiklerini düşünüyorlarsa bir konuda ilahi adalete bıraktılarsa süreci işte bunlarla alakalı artık bir hızlanma var. Kendi değerlerinin farkına varacaklar ve maddi anlamda da bir takım fırsatlar yakalayabilirler. İkizler burçlarına geldiğimizde 11. ve 1. ev aksında zaten Mars ikizler burcuna geçtiğinden beri ikizler burçları artık Aksiyon almaya başladılar. Uzun bir dinlenme sürecinden çıktılar ve çok da sınır tanımıyorlar. Jüpiter'in 11. ev geçi özellikle kariyer gelirleri noktasında onları yönlendirirken büyük kitlelere ulaşmak, yeni sosyal gruplara dahil olmak, belki çok sağlam dostluklar kurmak adına çalışacaktır. Bilhassa hedeflerine ulaşma noktasında ikizler burçlarını daha çok perçinleyebilecek etkiler aktif olabilir. Yengeç burçlarına geldiğimizde ise 10. ev ve 12. ev aksında özellikle kariyerle alakalı bir takım sıkıntılar yaşandıysa, bir takım zorluklar yaşandıysa, bir takım manipülasyonlar söz konusu olduysa işte burada artık ilahi adalet işliyor. Özellikle arkalarından dönen dolaplar varsa yengeç burçlarının karşısına çıkabilir. Bir takım gizli konular ortaya dökülebilir ve bunlarla alakalı olarak artık yengeç burçları da Gelecekleriyle ilgili daha net adımlar atmaya başlayabilir. Aslan burçlarına geldiğimizde ise özellikle 11. ev ve 9. ev hakkında yeni yollar, yeni fikirler, yeni amaçların peşinden gitmek istiyorlar. Belki yeni bir eğitim, belki öğrenci arkadaşların okul hayatlarıyla alakalı gündemler, belki de bir seyahat veya yer değişikliği, yurt dışı ile alakalı bir mesele. İşte burada uzun zamandır aslan burçları bir anlam arayışı içerisindeyseler... Bunun alakalı çok pozitif etkileşimler yaşayabilirler gibi de gözükmekte. Başak Burçları açısından baktığımız zaman özellikle 10. Ev ve 8. ev parasal konular, parasal konularda destek görmek, kariyerle alakalı belki bir yükseliş, prim, hak ediş gibi konular ve gündemler varsa, ortaklı girişimler varsa bunlarla alakalı da aktif olunacak bir süreç gibi gözükmekte sevgili Başak Burçları adına. Terazi burçlarına baktığımız zaman 7. ve 9. ev özellikle evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar, bu ortaklıkların paylaşımları, yeniden biriyle bir ortaklık kurulabilir mi, bir ilişki kurulabilir mi, e, aşk mümkün müdür hala gibi bir durum. Evet, e, yalnız olan terazi burçlar için bu süreçte mümkün gibi gözüküyor. Aynı zamanda uzaklardan veya sosyal medyadan, uzak diğerlerden bir takım ilişkiler de başlayabilir. Ticari bir takım ortaklıklar adına da fırsatlar sağlanacak gibi gözüküyor. Yine hukuksal gündemlerde doğru avukatı bulmak, doğru danışmanı bulmak adına da çalışacaktır. Akrep burçları açısından baktığımız zaman 6. ev ve 8. evde etkin. Burada özellikle iş hayatıyla alakalı yeterince değer görmediğini, hak ettiği pozisyonda olmadığını düşünen akrep burçları varsa artık desteklenecekler. Parasal anlamda bir iş kurmak, bir kredi başvurusunda bulunmak gibi gündemler söz konusuysa bunlarla alakalı pozitif gelişmeler bilhassa sağlıkla alakalı gündemler varsa yine şifa enerjisinin aktif olacağı belki doğru ameliyat, doğru doktor, doğru teşhisle karşılaşacakları bir süreç olacaktır. Yay burçları açısından ise özellikle Mars'ın 7. ev geçişiyle beraber ikili ilişkilerde bir gerilme hattı yaşanmış olabilir. Özellikle 5. ve 7. ev vaksında evlilik, aşk, ilişkilerle alakalı şifalanmalar söz konusu olacaktır. Yeni ilişkiler başlayabilir. Büyük, tutkulu, yoğun aşk hissedilen ilişkiler ve bağlantılar. Çocuk haberleri, çocuklarla alakalı pozitif gelişmeler yine aktif olacaktır. Oğlak burçlarına geldiğimizde ise 4. ev ve 6. ev. Özellikle ailede yeni bir düzen inşa etmek, kendine yeni bir rutin oluşturmak, belki taşınmak, yer değiştirmek, Memleketiyle alakalı gündemler, ebeveynlerle alakalı gündemler, kesa yine sağlıkla alakalı gündemler, evlilikle alakalı konular, şifalanmak üzere yine pozitif yönde çalışacaktır. Kova burçları adına baktığımız zaman 3. ev ve 5. ev aşk teklifleri, iş birliktelikleri, önemli haberler, teklifler, gündemler ve kararlar yine Kova burçları adına bu süreçte aktif olacak gibi gözükmekte yaratıcı projelerle alakalı da bir takım destekler bulabilirler. Balık burçlarına geldiğimizde dördüncü ev ve ikinci ev alanında özellikle ev almak, taşınmak, doğru bütçeyi bulmak, belli bir parayla yatırım yapmak gibi temalar ön planda olabilir. Bununla beraber aile içerisinde kendi yerini bulmak, kendi değerini bulmak, kendini değerli hissetmek gibi kavramlarla alakalı da pozitif etkileşimler yaşanacaktır gibi gözükmekte. Evet e, burçları da e, kısaca bunları bunlar bekliyor olacak arkadaşlar. Çok kısa ve öz bir e, video olsun istedim. Pozitif bir haber olsun istedim kanaldan son zamanlarda olmadığı kadar. Umarım faydalı olur. Umarım güzellikler, sürprizler, mucizeler sizi bulur. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki açıklamalar kısmından Telegram grubumuza davet linkiyle katılabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.